Hayatımda gerçekten ilk defa gördüğüm bir şey yaşadık. Efendim normalde bilinen bir ödemedir zaten. Lan ben nereden bileceğim? Dolandırıcılar biliyor olabilir de ben bilmiyorum kusura bakma yani. 74.000 lira idari para cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, sigortalı bir iş yeri ve devlet memuriyetinden men edilme. Yani ben çorap paketlemek istiyorum. Bu ücretten başta bahsetmemiştim. Şu belgenin sahteliğine bak çıldıracağım ya. Adam Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nı kapağı koymuş. Sebep şu an işler miktarı gerçekleştiremiyorum. Efendim? Niye? Tatil ruhlarını daha keyifli hale getirecek şekilde paketleyeceksin. Var mı sorun? Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Dolandırılma serimizin yepyeni bir videosuyla karşınızdayız. Şimdi dolandırıcılar durmamışlar. Sağ olsunlar. Evde oturduğumuz yerden para kazanabileceğimiz yepyeni bir iş yöntemi geliştirmişler. Biz de bu videoda bu yöntemi deneyeceğiz. Bakalım para kazanabilecek miyiz? Dolandırıcılar da bize şunu söylüyorlar. Bizde sabun var, işte maske var, boncuk var. Bunları ben sana gönderiyorum. Sen bunları paketliyorsun. Sabun başına da sana 3 lira veriyorum. 1000 tane sabun paketlediğinde 3000 lira olmuş oluyor. Bu şekilde de artık sen, çoluğun, çocuğun 3000 tane paketledin diyelim ki 9000 lira kazanırsın diyor sana. Biz de şimdi bu videomuzda bu kişiler bir iletişime geçmeyi deneyeceğiz. Bunları bu arada Instagram'dan buldum ben arkadaşlar. Şimdi ilk kişiye yazıyorum ben. Merhaba. Evden çalışma işi için yazmıştım. Şimdi bunlar yetmeyecek bize. Hemen geri dönüş yapmıyorlar çünkü. O yüzden buna benzer bulduğum bütün numaralara ben bir yandan kolay gelsin diye başlıyorum. Evden iş imkanı için yazmıştım diyelim. Şimdi ben başka numaralarda bakacağım arkadaşlar bir yandan. Hangisi bize dönüş yaparsa onu kullanacağız. Seriden bir herkese ben bir yazayım. Arkadaşlar birisini bulmuştuk, konuşmaya da başlamıştık ama hayatımda gerçekten ilk defa gördüğüm bir şey yaşadık ve Whatsapp'tan ban yedik. Diyor ki spam nedeniyle bu hesabın Whatsapp'ı kullanmasına izin verilmiyor. Buna itiraz edebiliyormuşuz, itiraz edeceğiz ama şimdi birisi bizle konuşmaya başlamıştı. O yüzden bizim Koray'ın telefonunu aldık geldik. Bir de buradan konuşacağız. Aynı kişiye çünkü hızına cevap vermişti. Ona geri dönelim, onun üzerinden devam edelim. Merhaba, evden iş imkanı için yazdım. Evet, anında cevap zaten anlık geliyor cevaplar. Evde paketleme ajentesi, işe alım sorumlusu iletişime geçtiğiniz için teşekkürler, ben teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabiliriz? E yazdım yukarıda, paketleme işi için yazdım. Uzun bir mesaj gönderdi bize. Burada bize olayın mantığını anlatıyor ve hep beraber anlayalım. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz efendim. Sabun acentesi olarak böyle bir... Sabuncuların böyle bir birliği mi var? 13 yıl boyunca müstahdim olarak çalışmaktayız. 13 yıl. Kendi evinizde eşinizle, çocuğunuzla ortak olarak çalışıp yapmanız gereken şey gönderdiğimiz sabunları paketlemeniz gerekiyor. Tamam. Ellerinizin yumuşak ve temiz olmasını sağlaması değil, sabunun aslında tatil ruhlarını daha keyifli hale getirmeyi sağlamanız gerekmekte. Mami sana şimdi ben sabun vereceğim. Bu sabunu temizliği önemli değil. Tatil ruhlarını daha keyifli hale getirecek şekilde paketleyeceksin. Var mı sorun? Yani kısacası temiz ve titizlikle paketlemeyi yapmanız gerekiyor. Tam bunu anladım. Hedefimiz en kaliteli ürünleri en hızlı ve güvenli şekilde müşterilerimize buluşturmakları Instagram hesabımızı süpermarket olarak kullanmaktayız. 17'den önce verilen siparişler aynı gün kargoya verilir. Önceyimiz müşterimizin anladık. İşimiz 30 günlük süreye tabi tutularak kolaylıkla yapılmaktadır. Okey. Size gönderen ürünler koli halinde göndeli paketleme yapılmaktadır. Gönderecek olan görseller ve videolar ile detaylıca idrak edebilirsiniz. Bizlere göndereceğiniz ev adresinize 1 ila 3 İş günü içerisinde ürünler ulaşacaktır. Kapora ücreti olarak belirtilmiş bir ücretimiz bulunmaktadır. Kapora ücretini yatırdığınız takdirde işlemleriniz başlar. Bizimle çalışmaya karar verdikten sonra yapmanız gereken tek şey kapora ücretini anladık. De dekont fotoğrafı göndermeniz bunu anladık. Kapora ücreti 350 lira. İYİKA'ya mahsustur efendim. Kapora almamızın sebebi sürekli ürün isteyip kargo adrese gidince ürünü teslim almıyorlar. Biz de şirket olarak böyle bir karar aldık. İlk maaşlar tabii ki geri iade ediliyor. Şimdi sen ona gönderdin ürünü. Almadım ben. Geri sana döndü. Ne kadar ki senin zararın? Bu işi yapıyorsan bir kargo şirketiyle anlaşmalı olman lazım. Bu bir sebep değil yani. Ha şu olabilir gönderiyoruz. Geri göndermiyorlar bize ürünü. Evet şimdi hangi ürünü paketleyeceğimizi seçmemiz lazım. Mamik'le seçelim. Sabun paketleme 2800 tane gönderiyor. Ürün başına 3 lira 8750. 2800 li çarpı 3. Çoraf paketleme 3100. Yine 3 lira. Hepsinin ürün başına 3 lira bu arada. Tahmini kadar 9650. Kaporama geri veriyor. Maske paketleme 12650. Niye? Ha 4100 taneymiş o. Tamam ben çorap paketlemek istiyorum. Ama bir sen de çorap paketleyeceğiz. Çorap paketleme alabilir miyim diyorum. Tamam efendim, ürün ve siparişin ayarlanması için gerekli bilgileri alalım efendim. İsim, soyism, cep numarası, açık adres bilgileri. Zaten çocuğum, her şey mi istiyor şu an? Korcan Kurtlu yazdık ismimizi. Bizim Koray'ın soyadık kutun arkadaşlar. Eğer Ivan üstünden gönderirsem hani KO yıldız yıldız KO yıldız yıldız olsun hani eşleşsin diye böyle bir isim uydurdum. Korcan Kurtlu. Güzel isim değil mi? Yeterli mi diyoruz? Tamam efendim, kaparıcı 350 lira. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ücreti maaştan sonra versem olmaz mı? Durumum yetmiyor. O yüzden öyle yapamaz mıyız? Hemen mi vermem gerek Değil. Çok da kapatmasın hemen yüzüme kapıyı. Çünkü ya ben bu işi yapacaksam mantıken yani kalifi olarak bir yerde çalışamıyorum demek. Ya da bir madde bir sıkıntım var demektir. Keyiften çalışmıyorum sonuçta. Hangimiz keyiften çalışıyoruz? Sen keyiften çalışıyor musun? Keyiften. Evet cevap geldi. Kusura bakmayın efendim. Kaporasız iş gönderimi yapamıyoruz. Yani Allah da senin. Tamam diyelim. İvan gönder diyelim. Kapor ücretini gönderimi sağlıklıktan sonra kaydınızı oluştururuz. Tamam efendim. Güncel müsait falan filan. Gönderdim. Şimdi ne yapayım diye sordum. Hemen bakıyorum. Bekliyorum dedim. Tamamdır. Kaydınızı oluşturdum. 2-3 günü içinde ulaşmış olur. Teşekkür ederiz. Şimdi ben size şu anda bunu anlatırken bana yeni bir mesaj geldi. ödemeniz gereken kargo ücreti mevcuttur. Niye? Bu işe yeni başladığınız için ilk etapta sizlerden kargo ücreti almaktayız efendim. Kargo ücreti 1250 lira 20 kuruş. Diğer aylarda hiçbir şekilde ödemenize gerek kalmıyor. Çünkü ne işin kalmıyor. Ödemeyi sağladıktan sonra PTT Kargo tarafından sizlere 6 haneli SMS kodu yolluyoruz. Oradan ürünlerin takip numarasını sağlıyorsunuz. Aksi takdirde yaptıracağınız kargo ücreti sizlere 15 dakika içinde yeni sisteme teyit sunulduktan sonra geri iadesi sağlanacak. Gönderdiği link de PTT'nin yurt içinden yaptığı kargo hizmetlerini anlatıyor. Devam ediyorum. Altta da bir tane şey göndermiş. Korcan Kurtlu. İş bu çalışacak olan kişi ya senin yazınım ben fontuna Adam yalan almış, Maliye Bakanlığı'nın logosunu çakmış. Ulan bari düzgün çak. Bir tane yazı öbür tarafa kaymış, diğeri öbür tarafta... İş bu çalışacak olan kişi bu işleme... Ben bir şey sinirlendim galiba. Özür dilerim arkadaşlar, çok pardon. Çalışacak olan kişi bu işleme geldiğinde işlem iptali yapılamaz. Ben paramı istiyorum da diyemezsin diyor. Bu ücreti ödemek mecburiyetindedir. Dosya masrafı ücreti kişi ödediği takdirde 15 dakika içinde geri iade edilmektedir. İnternet alışveriş neticesi üzerinden evlere ek iş olarak istihdam sağlandığı için bu ödemelerin yapılması zorunludur. 10 koli çorap gelecek. <gülüyor> Bu ücretten başta bahsetmemiştiniz. Bıraksan 1600 liramı alacak. Acaba bunu versek ne isteyecek? Sen 350'yi gönderdin, onu verdiysen bunu da verebilirsin. Ne abi ya? Şu belgenin sahteliğine bak çıldıracağım ya. Ama şuna bak Allah aşkına gel yakından bak şuna ya. Oğlum hiçbir bir şey diyorsun görünmez ya. Efendim normalde bilinen bir ödemedir zaten. Lan ben nereden bileceğim? İlk kez iş aldığınız için kargo ücreti ödemenizi teyit ettirmeniz gerekiyor. Ödemenizi sisteme teyit sunuyorum. Sunduktan sonra 15 dakika içinde size geri iadesini yapıyoruz. 15 dakika sonra paramı alacağım değil mi? Göndereceğiz. Göndereceğiz, sıkıntı yok. Bunu da göndereceğim. Bunu da göndereceğim ona. Normalde bilinen bir ödemedir. Ya dayıcım ben nereden bileceğim ya? Nereden bileceğim ya? Dolandırıcılar biliyor olabilir de ben bilmiyorum kusura bakma yani. Ben bir de videosu çekmesem mi ya? Vallahi istemiyorum abi. Evet efendim kargo ücreti ödemenizi yaptıktan sonra dekontunuzu benimle paylaşıyorsunuz. Ardından sisteme teyit sunuyorum. Sunduktan sonra 15 dakika içerisinde ödediğiniz kargo ücreti 1250 TL'yi sizlere geri iadesini yapıyoruz efendim. Göndermemi. Başka ücret talebi olmaz değil mi? Biz paramızı kaybediyoruz arkadaşlar ama problem yok. Bu videoyu kaç kişi izliyorsa bu insanlara parasını kaptırmayacak. O yüzden bizim para kaybetmemiz gerçekten hiç problem değil. Yeter ki siz paranızı kaybetmeyin. 15 dakika sonra geri verecekmiş paramı. Tamam Korucan Bey gönderim sağlayın. Ardından dekontu tuzu paylaşmayı Bütün kelimeler büyük harfle başlıyor. Adam Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nı kapağa koymuş. Sebep? Evet, gönderdik. Al kardeşim. Burnundan gelsin inşallah. 55 gece yatar mı tekrar para? Bu arada buraya kadar izlediyseniz de videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Mesim cevap bekliyoruz hala. Bunları da bir kere de video ortasına söylerim ben olur. Evet, adam cevap vermiyor arkadaşlar. Bir seslerimi yapacağım. çalıyor. Alo. Alo. Efendim Korucan Bey. Abi ben e, ücreti gönderdim de haber bekliyorum. Ha, efendim evet ben işlemlerinizi tamamlıyorum efendim. Tamam. Ne zaman dönüş alırım? Efendim birazdan da mensleri geri dönüş alacağım. Tamam. tam bekliyorum abi. Tamam efendim. İyi günler. Birazdan dönüş sağlayacağım efendim. Paranızı önce bir çekeyim, önce bir yiyeyim o parayı. Ondan sonra dönüş sağlayacağım size. Sayın Korcan Kurtlu. Adalet Bakanlığı tarafından 1386 lira yatırmanız gereken bir ücretiniz bulunmaktadır. Ücreti yatırdığınız takdirde toplamda 2636. Dakika içinde hesabımıza yatırdığınız ücretler aktarılacaktır. Ürün çıkışınız tamamlanacaktır. İyi günler. Bir de başına sonuna Türk bayrağı koyarak Adalet Bakanlığı'ndan geldiğini kanıtlamış oldu bize. Evet, TC Adalet Bakanlığı paketleme işi. Sayın Korcan Kurtlu. Adalet Bakanlığı tarafından 2786 lira yatırmanız gereken, yukarıda 1.330 1336, 1386, burada 2786 yatırmanız gereken ücret bulunmaktadır. Ücreti yatırdığınız takdirde toplamda 1,5 dakika içerisinde hesabınıza aktardığınız ücretler aktarılacaktır ve ürün çıkışının sanamlanacaktır. Sayın kargo ücreti, 1386 adalet bakanlığı ödemenizi yapmanız gerekiyor. Adalet bakanlığı ücret ödenmediği takdirde başlatılacak işlemler, 74 bin lira idari para cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, sigortalı bir iş yeri ve devlet memuriyetinden menedir. Edilme, bir de idam falan verin artık zaten bir ok aldı yani. Hani olmayacaktı başka ödeme? Bence biz bunun devamını telefonda konuşalım. Aramayı reddetti. Aramayı reddetti. Aç o telefonu. Açmıyor gördüğünüz gibi. Ee, bu işi iptal edelim diyorum. Yapmak istemiyorum. O kadar param yok. Son paramı gönderdim diye. iade istiyorum. Şuna inanmayın kurbanınız olayım. Ödemezsem 74 bin lira para cezası. Niye? 3 yıldan 5 yıla kadar hapis. Niye? Ödemek zorundasın falan diyor. Efendim normalde bilinen bir ödemedir. Senin zaten ilk kez iş al... <gülüyor> Bende para kalmadı. Ben iptal etmek istiyorum. Ödeme istenmeyecek dediniz. Bu beni korkutmaya çalışacak mı onu merak ediyorum aslında. İşten iptal yapamıyoruz. Niye? Adalet Bakanlığı tarafından istenilen 1386 ödememiz gereken... Anladım bunu, anladım abi seni. Anladım ama param kalmadı. Birazdan arayacağım sizi diyor. Aha görüldü oldu. Aç aç! Evet, mesajımızı gördü ve hayatına devam ediyor adam. Kesin şu an şey hazırlıyor ha. ''İhtarname yapılmıştır, mahkeme kağıdı evinize gelecektir.'' falan kesin böyle bir görsel hazırlıyor. Çünkü her uzun cevap vermediğinde dandik bir görselle geri geldi bana. Bir daha bir aramayı deneyeyim. Çalıyor. Açmıyor. Bakayım, mesajımı da görünüyor. Bir daha bir arayacağım. Alo. Alo. Buyurun, Fazladan ödeme çıkmayacak dedin. Şimdi adalet bakanlığı bir şey diyorsun bir de ödemezsen cezası var yazıyor. Ben anlamadım ki bunu. Ödemenizi gerçekleştirdikle kontu attığımız tarihte toplamdan gidip içerisinde ödediğiniz ücretlerin bir hadisini anlık olarak ben sizlere geri iadesini sağlayacağım. Önceki gönderdiğimi de sen dedin ya 15 dakikaya geri gelecek diye. Siparişinizi attığımız zaten Kargo bütçeti 1250 TL ile birlikte sizlere geri iadesini almak olan sağlayacağım. Bir de sana gönderirken dedim ki başka bir şey istenmeyecek değil mi dedim. Sen bana istenmeyecek dedin. Yani kusura bakmayın gerçekten iş yoğunluğu o kadar yoğun ki kusura bakmayın dedi <gülüyor> <gülüyor> Yok doğrudur ama şöyle bir durum var. Ben hani ek ödeme yine olur deseydin göndermezdim iptal ederdim çünkü param yok benim başka şu an. Hani nasıl yapalım efendim o zaman? Yani bu iptal edelim abi bunu ya bunu ben ceza mesai ödemem Şimdi, değil mi? O zamandır ''Şu an hani, işlemikleri gerçekleştiremiyorum efendim.'' Niye? ''Elerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir efendim.'' ''Ödemediğiniz takdirde falan avukatlarımız devreye giriyor.'' Yani ''Param yok diyorsunuz, Biz ben sizin için finans müdürümle görüşmek zorunda kalacağım.'' ''İşte geri dönüşü sağlayacağım efendim.'' Tamam abi, sağ olun. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar, ortada bir finans müdürü yok. Ortada bize geri dönecek bir para da yok. Şimdi burada ücret ödenmediği ki işlemler biraz daha yutturabileceği birisine korkutmak için yapılmış ama bunun ben bir kere aslında aptala yattım ama çok şey yapmadı. Üstüme gelmedi bu konuda. Çünkü param yok deyince yani yapacak bir şey yok diye düşündü belki de ama işler yoğunmuş. Allah be ayıp ya vallahi ayıp ya. Göndermeyeceğim onun paramara. Yok paramara sana artık. Finans müdürünüz ne diyor? Evet cevap da vermiyor bize. Çevim içi takılıyor. Bu evden çalışma konusunun farklı bir dolandırma yöntemi daha var arkadaşlar. Onu artık başka videomuzda deneriz eğer isterseniz. Bunun dışında yani ben bunu burada bırakacağım bu arada. Bunu çünkü yapacak bir şey yok. Finans mı döne döndüm? Göndermeniz gerekecek. Ee, ben de gönderemiyorum. İade diyeceğim. İade yapmıyoruz diyecek bu konu burada kalacak. O yüzden şu an devam edip hiç zaman çalmanın bence alemi yok. Eğer farklı bir dönüş olursa şu an videonun devamını izliyorsunuz zaten. Video burada bittiyse farklı bir dönüş olmamış demektir. Eğer faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ben de böyle da geriliyorum arkadaşlar çok özür dilerim. Gerçekten hani böyle bir... Parayı verecek duruma gelmiş birçok insan var eminim ki ülkemizde maalesef ki. Kendimi onları yerine koyduğum için aslında çok fazla sinirleniyorum. O yüzden video sırasında karşılıklı size de gerginlik yüklediysem çok özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.